Herkese merhabalar. Geçtiğimiz haftalarda Hollanda'da yaşamanın sevdiğimiz taraflarını anlatmıştık. Şimdi bu haftada Hollanda'da yaşamanın zor taraflarından bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim birçok şey aslında bizim alışık olmadığımız şeyler Yani zorluktan ziyade farklılıklar. Yani ben birçoğuna bunların bizim alışık olmadığımız için bize zor geldiğini düşünüyorum. Birinci konu sadece öyle bir konu değil. Birinci konu daha farklı bir konu ve maalesef Türkiye'den Hollanda'ya gelmek isteyenlerin çok duymak istemeyeceği, belki de kabul etmek istemeyeceği bir konu. Birinci konu yaşam maliyeti. Hollanda pahalı bir ülke maalesef. Ee, evet Türkiye'de pahalı bir ülke onu da biliyorum. Ee, ama Hollanda'da pahalı bir ülke. Burada şöyle kendimizden örnek vereyim. Sadece barınmaya çok fazla e, para harcamanız gerekiyor bir ayda. Bizim şu an oturduğumuz ev 80 metrekare bir ev. 3 artı 1 bir ev. Ve 1960'larda yapılmış bir apartman dairesi. Merkeze de 3 kilometre uzaklıkta 10 dakika bir otobüs mesafesi aslında. Bu evin aylık kirası 1450 euro. Aylık kirasının yanında her ay sabit ödediğimiz 127 euro elektronik elektrik faturamız var, 100 euro gaz faturamız var, ee, internet ve Telefon faturalarımıza 90 euro ödüyoruz. 25 euro da bir su faturamız var. Bunların yanında Hollanda'da yaşıyorsanız mutlaka zorunlu olarak ödemeniz gereken bir sağlık sigortanız da var. Bu da iki kişi için şu an minimum 260 euro gibi bir rakam ve biz de tam olarak bunu ödüyoruz aslında. Yani bu saydığım sadece evin kirası, evin faturaları ve sağlık sigortasını düşündüğünüzde cebinizden 2052 euro para çıkıyor bir ayda. Hollanda'da asgari ücret 1940 euro. Okay. <laughs> Yani eğer iyi bir işiniz yoksa, nitelikli bir işte çalışmıyorsanız, iyi kazanmıyorsanız ya da tek kişi çalışıyorsanız Hollanda'da geçinmeniz e, tahmin ettiğiniz kadar kolay değil. Evet euro kazanıyorsunuz ama euro harcıyorsunuz ve maalesef bu bahsettiğim temel e, gereksinimlere harcadığınız para çok yüksek. Ve şunu da eklemem lazım. Mesela faturaları saydım elektrik için, gaz için ama bunların hepsi e, sözleşmede anlaştığınız, her ay sabit ödediğiniz miktarlar ve aslında geçtiğimiz senelerin kullanımına göre en enerji şirketleri belirliyor. Yani her ay sen bize bu kadar ver. Sene sonunda işte bizim tahmin ettiğimiz sözleşmede öngördüğümüz değerden fazla kullanırsan bize ödersin. Daha az kullanırsan biz sana sene sonunda paranı iade ederiz diyor. Ama maalesef para iadesi çok mümkün gözükmüyor. Çünkü birçok tedarik şirketinin kendi uygulaması var ve evinizde kullandığınız tüm enerjiyi saat saat takip edebiliyorsunuz. Ve ben her ne kadar dikkat etsem de yani kullandığımız enerjiye doğalgaza sürekli bir bizim ödediğimiz miktardan fazla harcadığımızı görüyorum. Ee, yani muhtemelen sene sonunda bir aylık 50 euro 100 euro kadar bizim cebimizden para çıkacak. Aslında bu az önce bahsettiğim 2052 euroluk maliyeti de 2100-2150 eurolara çıkaracak. Burada nasıl çok iyi şartlarda yaşarsınız? Eğer iki kişilik bir aileyseniz sadece tek kişi çalışıyorsa işinin çok iyi olması lazım. Yani bu bahsettiğim asgari ücretin 2,5-3 katını kazanabiliyor olması lazım ki cebinize biraz para kalabilsin. Yani 2,5-3 3 katını diyorum. Bu şu da demek ikinizin de yani iki kişinin de e, asgari ücret kazandığı bir işinin olması yine de e, çok yeterli değil e, bana göre. Yani son olarak şöyle özetleyeyim. Bence burada biz iyi geçiniyoruz. İstediğimiz gibi yaşayabiliyoruz demek için asgari ücretin en az 3-3 katını kazanmanız lazım. Yani bence bunu bilerek gelin. E, eğer bu şartlar altında Hollanda'ya gelmiyorsanız e, para olarak maddiyat olarak da çok bir şey beklemeyin. Çünkü bulamayacaksınız. Bulamazsınız. İkinci konumuz yemek. Maalesef Hollanda'nın yemek kültürü yok denecek kadar az. Bunu zaten evlerdeki mutfaklardan da buzdolaplarından da anlayabiliyorsunuz. Küçücük bir buzdolabı oluyor çoğu evde ve mutfak genelde salonla birleşik oluyor. Çok ufak bir tezgahtan ve 2-3 dolaptan oluşuyor. Ya da çok küçük böyle ayrı bir mutfak yapıyorlar ufak bir odaya. Orada da 2-3 tane dediğim gibi dolap oluyor. Yani bizim Türkiye'de alıştığımız o büyük kocaman mutfaklardan çok farklı burada. En bilinen yemekleri arasında da aslında frikandel denilen sosisleri, kroket ya da bitterbolun denilen kızartma topları, işte sebzeli ya da etli kızartma topları, patates test kızartmaları, Haring denilen bir çiğ balıkları yani aslında tuzda pişirilmiş balıkları ve bir de söylemeden asla geçilmemesi gereken siyah ekmek arasındaki tostları var. Yani sürekli gerçekten yani dışarı çıktığınızda da bunları bulabiliyorsunuz. Eğer bir yerde çalışıyorsanız bir Hollandalı işe genelde siyah ekmek arasına peynir koyulmuş bir sandviçle geliyor ve öğle yemeğinde bunu yiyor. Yani bunların birçoğu, bu saydığım yemeklerin birçoğu burada ana öğün olarak yeniliyor ve biz ilk geldiğimizde buna çok şaşırıyorduk. Çünkü Hollandalı Yeni olarak iri insanlar, uzun insanlar, hani bu küçücük öğünün onlara nasıl yettiğini gerçekten anlayamıyorduk. Hala da anlayamıyoruz aslında. Bu ülkede farklı dünya mutfaklarından farklı lezzetler tabii ki de bulabilirsiniz. Ama bazen esiyor ve diyorsunuz ki, hadi bugün de bilmediğim bir şey deneyeyim. Bir anda önünüze hiç pişmemiş bir et ya da çok farklı bir sos geliyor ve farklı bir şey yemek istediğinize pişman oluyorsunuz. Özellikle benim gibi böyle yeni lezzetlere kapalı bir insansanız bu daha da zor yani bu ülkede. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ne olacak ki evde yaparız? Bu problem değil. E, aynı ben de bu şekilde düşünüyordum. Ama maalesef marketten aldığınız etin kıymanın Tadımla ile farklı. E, o yüzden e, hiçbir zaman o Türkiye'de alışık olduğunuz damak tadını, damak lezzetini yapamıyorsunuz, tutturamıyorsunuz. Tabii ki yaklaşabilirsiniz ama hiçbir zaman bence tam olmuyor. O yüzden eğer buraya gelecekseniz şunu bilin, Türk yemeklerini özleyeceksiniz. Çünkü bizim mutfağımız gerçekten mükemmel bir mutfağ. Üçüncü konumuz bu ülkede hizmet sektörünün çok yavaş olması. Ben bunu bizim kendi başımıza gelen üç örnekle anlatmaya çalışacağım. İlk taşındığımız zamanlarda Vodafone'a, işte, internet seçenekleri sormaya, kendimize hat almaya vesaire gitmiştik. Bir kere girdiğinizde sıra alıyorsunuz ve şanslıysanız önünüzde hiç kimse yoktur gerçekten. Önünüzde bir kişi varsa önünüzdeki kişiyle ilgilenen çalışan hiçbir şekilde başkası da geldi. Ben biraz acele edeyim, çabuk bu işi bitireyim, onunla da ilgileneyim diye düşünmüyor. Gerçekten çok rahat çalışıyorlar. Sıra size geldiğinde bunun niye böyle olduğunu, neden yavaş işlediğini, neden sıranın bir türlü size gelmediğini çok daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü size mesela kendi Türkiye'de nereleri gezmiş onları anlatabiliyor çalışan. Bir anda mesela o işin ortasında sizin sorularınızın arasında. Ya da mesela sizin nerede çalıştığınız soru tüm teknik detayına kadar biraz da fikri varsa ki benim durumumda fikri de vardı böyle bir şey anlatıyorum başka bir şey daha soruyor. En sonunda şunu demiştim. Gerçekten bu kadar detay bilmek istiyor, istiyor musun? O da sen anlatmak istiyorsan olur demişti mesela. Gerçekten yani farklı farklı yerlere çekip kim var kim yok demeden e, konuşabildikleri kadar konuşuyorlar. Başka bir yerde mesela bankaydı böyle bir durumla karşılaştığımız. Burada mesela bankada hesap açtıracaksınız diyelim. Bankaya gidip sıra alıp ben hesap açtıracağım diyemiyorsunuz. Arayıp randevu almanız gerekiyor. Aradığınız, randevu aldınız iki gün sonraya da alamıyorsunuz. Muhtemelen bir sonraki haftaya randevu alabiliyorsunuz. Randevu alıp gidiyorsunuz bankaya bir yarım saatlik aşağı yukarı süreniz var aslında. Ben gittiğimde mesela biz o benim hesabımı açan çalışanla emlak sitesini açıp benim işte istediğim bölgelerden bana beraber ev baktık. O işte benim niye geldiğimi vesaire merak edip sordu. Bana başka bir şeyler anlattı. Google Maps'i açtık. Bana hangi bölgelerde ev arayabileceğimi falan gösterdi. Yani biz belki orada bunları onunla yapmıyor olsak. O bankaya gelmek isteyen, hesap isteyen insanlar bir hafta beklemek zorunda kalmayacak. Yani herkes ertesi güne randevu bulabilecek. En son konu da bu böyle en bizim artık bu kadar da olmaz dediğimiz bir konu. Bizim kendi evimizde yaşadığımız bir konu. Bizim işte tuvalet tek evde. Bir tane tuvaletimiz var ve aşağıya su sızdırıyordu aşağı kata. Bu anlaşıldı. Yani tuvaletin sökülmesi gerektiği, fayansların kırılması gerektiği konuşuldu. Eve geldi işte ustalar. Dediler ki iki haftada biz bu işi bitirebiliriz. Evde bir tuvalet var. iki hafta tuvaletimizin olmayacağını söylüyorlar bize. Mobil tuvalet diye bir şey getiriyorlar bunu kullanabilirsiniz diye ama gerçekten yani böyle çoğunuzun onu mil e, kaldırmaz kullanmaya yani açık bir plastik bir sokağa konulan kabinlerin içindeki e, tuvalet gibi düşünün aslında. E, biz de işte dedik ki yok biz hani 2 hafta bunu kabul etmiyoruz. Olmaz Mobil tuvaletle idare edemeyiz vesaire. E, bu arada 2 hafta sürmesinin sebebi de arada bizim işe başlayacaklar. 1 hafta tatilleri olacak. Ondan sonra devam edecekler. Yani kendi tatilleri var diye arada biz 1 hafta daha tuvaletsiz kalacağız. Tamamen bu nedenden. Bir şekilde ev sahibiyle konuştuk. Onu araya soktuk vesaire derken 4 günde bizim tuvaletimizi hallettiler. Hallettiler ama yani şu sadece tuvaletimiz var ve çalışıyor. Fayanslar hala döşenmedi. Kim bilir ne zaman alacaklar ve fayansları döşemeye gelecekler. Bakalım onu da göreceğiz. Yani özetlemek gerekirse burada biri bir iş yapacaksa çok uzun bir zamana tarih veriyor size. O işi yaparken o işi yavaş yavaş hallediyor. E, hiç acele etmiyor. Bu da siz bu gibi durumların çok hızlı çözülmesine alışık olduğunuz için size çok abes geliyor, sizi de zorluyor. Buna eleştirirken yani bu tarz konuları eleştirirken hep aklıma şu geliyor. Yani aslında bu davranışlar bu ülkeyi, bu ülke yapan davranışlar. Yani belki bu ülkedeki insanların bu kadar stresiz düşüştürmacasız huzurlu yapan şeylerin en temelinde yatan e, davranış biçimi bu o yüzden dediğim gibi bu konuyu her eleştirdiğimde aslında benim de biraz yanlış düşündüğümü hissediyorum dördüncüsü sağlık sektörü sağlık sektörü Türkiye'den farklı işliyor burada aynı aslında Türkiye'deki gibi aile hekimleri var ve bu aile hekimlerinden yararlanmak için o zorunlu sağlık sigortanızın olması gerekiyor tabii ki siz aile hekimine gitmek zorundasınız herhangi bir şikayetiniz olduğunda yani direkt hastaneye kalkıp gidemiyorsunuz bir kalp doktoru ya da kulak burun boğaz ilk şey. İlk başta kendi aile hekiminizden e, randevu alıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Eğer o sizi yönlendirirse, o gerçekten gerekli görürse hastaneye gidebiliyorsunuz. Hastaneye gidince de e, kendi sağlık sigorta paketinize göre e, belli bir miktarı kendi cebinizden karşılıyorsunuz. Sonra sigorta devreye giriyor. Mesela bu benim üzerinde 385 euro. Yani 385 euroya kadar eğer bir durum olur da hastaneye sevk edilirsem kendi cebimden ödemem lazım. 385 euroya geçince artık sağlık sigortası devreye girmeye başlıyor. Ama şöyle bir şey var. Bu aile doktorlarının da sizi hastanelere sevk etmesi bizim duyduğumuz kadarıyla e, biraz zor oluyormuş. Yani gerçek kötü ve ihtiyacınızın olduğuna ikna olması gerekiyormuş sizi e, sevk edebilmesi için benim de aslında bir deneyimim oldu bununla ilgili size anlatabileceğim sol elimdeki iki parmağımda bir süre bir uyuşukluk hissettim ve aile hekiminden randevu alıp randevuya gittim e, randevuda Google'dan o sinirin fotoğrafını açtı aile hekimi bana sonra kolumu biraz elledi e, ağrın yoksa e, sinir biraz geç iyileşir 3-4 hafta bekleyelim geçmezse tekrar gelirsin dedi mesela ben en azından bir teşhis, İşte şunu şöyle yap ya da işte ne bileyim bir sevk vesaire bir şey beklemiştim. Ama yok yani sadece dinlen, eğer geçmezse 3-4 hafta sonra bir daha gelirsin dedi. Şimdi düşününce aslında bir sorununuz var ve sonuçta sizden bu konuyu daha iyi bilen bir hekime gidiyorsunuz. Ve onun önerisiyle hareket ediyorsunuz. Çok da yanlış duyulmuyor kulağa ama maalesef biz toplum olarak biraz bu hastane konularında tedirginiz. Ben de öyleyim. Yani eğer şöyle düşünün, kalbinizde bir sıkışma hissediyorsanız aile hekimine gitmek ister misiniz? Direkt bir kalp doktoruna gitmek yerine. Çünkü mesela aile hekimine gitmek için birkaç gün bekleyeceksiniz. O da sizi o hekime belki birkaç hafta sonra yönlendirebilecek. Çünkü hiçbir iş ertesi gün devam etmiyor burada. Hep böyle hafta beklemeniz gerekiyor. Hafta olmasa bile 3-4 gün beklemeniz gerekiyor. Yani insanı tedirgin edebilir demek istediğim. Yani o problemi yaşıyorken o süreçte... Evde kalmak, işte o doktora ulaşamamak sizin canınızı sıkabilir. Bu durumlar yaşanıyor yani. hani. Ama burada da şöyle bir şey var. Baktığınız zaman bir Hollanda vatandaşının ortalama yaşam ömrü, Türkiye'de yaşayan bir insanın ortalama yaşamından daha yüksek. Yani bu sağlık sektörü dolayısıyla çok da bir şey kaybetmiyor gibiler. Yine alışık olmadığımız için bizi zorlayan şeylerden bir tanesi olduğu için bunu buraya eklemiş olduk. Son olarak da aslında grevlerden bahsetmek istiyorum. Grevler bu ülkede çok yaygın. Özellikle toplu taşımada, otobüslerde, trenlerde sık sık grevler oluyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda haber okuduk. Başka bir şehirde çöp toplayan insanlar greve giriyorlar ve şehirdeki bütün çöpler ağzına kadar dolu. Kimse o sokaklardaki çöpleri toplayamıyor şu an. Yani şöyle grev kötü bir şey değil. Tabii ki işçiler haklarını savunsunlar. Elde edebildikleri en iyi şartları elde etsinler. Ama keşke hükümetle daha kolay anlaşabilseler de bu ülkelerde o işte aksaklıkları bize yaşatmasalar. Şöyle düşünün. Ben mesela işe şu an Otobüse gidiyorum. Birçok insan böyle yapıyor bu ülkede. E, Otobüste giderken sabah grev var diye bir saat otobüs beklemek hiç kimse istemez. Yani işçiler haklarını alabiliyor diye bir saat ben otobüs bekleyeyim demez. Yani o yüzden bu sizi olumsuz olarak etkileyebiliyor. Ya da mesela trenler greve giriyor. Başka şehirlerden e, bizim bu oturduğumuz şehre çalışmaya gelenler var. İnsanlar evde kalmak zorunda kalıyor mesela. Bildiğin kısıtlanıyorsun. Yani hayatına gerçekten etki ediyor bu grevler. Sonuçta şöyle mesela sokakta çöp dolu Olsa bizim sokakta da çöpler toplanmasa Grevden dolayı rahatsız olursun e, Keşke biraz daha kolay Anlaşabilsin hükümetle işçiler ve Bu kadar sık greve maruz kalmasak Bazen gerçekten sıkıyor Bizim 6 aylık deneyimimizle e, Tecrübe ettiğimiz aklımıza ilk gelen Olumsuzluklar bunlar e, Umarız faydalı olmuştur Düşüncelerinize de bir şey katabilmiştir Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz e, Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim Kendinize iyi bakın hoşçakalın